Oğlum öyle değil. Şimdi bak benim Şöyle bir şey var ya Mesela youtuberlardan da işte oyuncu Böyle işte müzisyen falan Ben arada bir kul mesela şu fotoğraf bizlik Bir fotoğraf mı amına koyayım Bir düşün yani hani iş bizlik bir şey. Ooo yeni iki tane. Ooo 10 numara çekiliş geliyor lan ayarladım çekiliş ha. Onu da söylemeyi unuttum Oğlum beni de sinema oyuncuları takip ediyor Alperrendi falan olsun kendine müzisyen 10 numara çekiliş geliyor Böyle 10'a yakın falan bir ayakkabı vereceğiz. 10-20 arası tişört, hoodie falan vereceğiz. Vallahi çok güzel bir çekiliş geliyor. Çağrı'nın boyu iki küsür. 2 küsür. 2-3 mü? 2-5 mi? Ne? Ben 1-83'üm yanında duruşuma bak amına koyayım. Geliyor geliyor. Çağrı'nın ayakkabıları gö bebek gömmelik ya. Kanga kaç? 47 mi? 48 mi? Ne giyiyor? Çok Adam güzel. öldürür yemin ediyorum. Birinin kafasına gelse öldürür sablara özel olacak. İzleyiciyi de yapacağım. Hem genel de yapacağım ama sablara da yapacağım. Yani ikisi de olacak. Ee, bir de bizim bot da açıldı ya. Aylık da yaparız. Belli aylık. Eğer Jordan vereceksen okey. Şöyle olacak. Olayı söylüyorum anlatıyorum. Mesela diyeceğiz ki atıyorum. 5 tane ayakkabı belirli olacak. Tamam mı? Mesela Kyrie 5 diyeceğiz. İşte Jordan bilmem ne ama ayakkabılar hep 10 numara. canta ayakkabılar. Kobe falan. Hani orijinal 10 numara ayakkabılar. Şu mesela benim ayağımdaki Star Wars şu. Bir taraf kırmızı bir taraf şey. 10 numara ayakkabı bu. Ee, bir de Türkiye'de az olan yani bulunmayan ayakkabılar. Ondan 5 tane vereceğiz ayrı ayrı. Bir de şöyle. Bir 5 tane de ben şöyle yapmak istiyorum. Çektim mesela. Atıyorum. Kime çıktı? Ee, sallıyorum. Kendine amcı. Amcı. Ya şunu bir amca. değiştir oğlum şunu ya. Nikini değiştir <gülüyor> oğlum şöyle. Çette ilk gözüme çarpana bak bir de ya. <gülüyor> Baba bir şey söyleyeceğim. Adamın belki prensibi budur. Niye tamam da, adam için olabilir. olabilir? alamaz mı yani? Baba bir şey söyleyeceğim. Yani bu seni ilgilendirmiyor. Hamşılık bu arada bir ciddi bir, bir müessese. Ha öyle şakaya gelmez. Tamam ya al yayının konteneni. Ben burada bir şey anlatıyordum sponsorlu ya. gidişatını hatını bak şey yaptı yani o şeyle kelimeyle. Kanka sen bunlara takılmaman Neyse, lazım. Neyse atıyorum. Mi, bu ya? Two face Z. Tamam mı? Two face Z. kazandın kardeşim. Ne istiyorsun? Abi şu ayakkabı istiyorum. Şu numara giyiyorum. Şu renk istiyorum. Bitti. Siteden birlikte seçiyoruz. tişörtle de şeyde de. Bir de öyle yapmak istiyorum. Yani iki versiyon da olsun. Hani Kobe isteyen Kobe'lere katılır. Kaylilere katılır. Onun haricinde bir de şeyleri de oğlum daha yeni var bak. Şuna baksanıza lan. Ben yine Allah paylaşmak istiyorum bak. izleyicilerime Böyle Nereye gittin oğlum? Orası <gülüyor> evi öyle bir büyük ki <gülüyor> Adam geçen su almaya gidiyorum Nereye? 3 dakika sonra geldi amın akıyım. Şöyle yapayım. Onun zaten daha hiç giymedim. Bu mesela Harden tamam mı? James Harden'ın ayakkabısı. Anan s***** senin gibi kameranda. Lan heh. Bak bu Harden'ın ayakkabısı. Bu şey. Ee, Star Wars serisi tamam mı Böyle Şekil şukur on numara bir ayakkabı gördüğünüz gibi. Bu mesela olacak. Jiros bundan ama bak ağlama ağlama sakın bundan alma. <gülüyor> Birinin ayakkabısını aldım ben. Kimin ayakkabısını aldın lan? Bak. Haasiktir İbrahim Kutlay mı? İbrahim Kutlay. Bak manyak mısın oğlum? Kutlay değil ve Sarol seni düşünsün bu da. Derek Ross. Muydu, weight miydir ha? Weight de olabilir, Derek Rose de olabilir, bizinden biriydi. İşte Bir bunların tane... elinde böyle ayakkabılar var arkadaşlar hayat. 10-11 MVP'si kim Rose? <gülüyor> 10-11 MVP diyor burada. 10-11 MVP'si şeydi ya Mehmet Okur. Rose muydu ya? Star Wars Edition diyor. Derek Rose, Derek Rose. Bizden onal var mı? Rose'un bu. Derek Rose'un. Bu Derek Rose doğru. Kimin var mı? Cristiano Ronaldo. Aynen ünlü basketçi Cristiano Ronaldo'nun var Eray amanı sikliyim Ronaldo basketçi mi? Adam ya ne fark ediyor amana yapsın şundan diyor. bir tane ya. Adam diyor ki Ronaldo'nun var mı? Ne fark baba. ediyorum? Sen şu bir şey diyeceğim Ronaldo'nun işte, son, Ronaldo <gülüyor> <baba, gülüyor> Ronaldo son fotoğrafına bakar mısın? Peki şeyi gördünüz mü? Baba Ronaldo'nun son fotoğrafına bakar mısın? Ben sana birinin son fotoğrafını göstereceğim bak babama nasıl story çektim bir baksana. Şey, posta attırdım bak. Hani ayakkabı reklamları oluyor ya bak. Bu ne oğlum? Bak şimdi açıya bak. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. <gülüyor> Snikip TR'li tek, evet TR tek yakında çekilişler patlıyor. Duydun bak ne Evet arkadaşlar. Snikip TR'li tek yakında çekilişler patlıyor. Neyi TR? Snickers TR Snickers. Snickers TV Babam iki tane ayakkabı aldı. Hangileri olduğunu öyle mi? Birisi şu elinde gördüğü yeni Jordan. Bunlar daha yeni gelmiş. Diğeri de. Anta dur. Direkt göstereceğim bunu. Bunu direkt göstermem lazım. iş yazdı şeffaf kargo Mehmet yazdı. Bu <gülüyor> ne Şu kanka, diğeri de Anta var ya Clay onun Rocco'su şey köpeğine yapıyor ya bu ayakkabıyı. Rocco diye bir köpeği var şu. Biri de şu, Oğlum biri yakışıyor ama adama göreceksin. <gülüyor> evet ben de şu ayakkabı almaya düşünüyorum. Baksana bir nasıl kanka, attım. Yani diyorum ki bak buradan gireceksin aga. at bakayım. Şuradan attım gireceksin, kanka. seçeceksin burada basketbol performansıya. Abi diyeceğim. Ben bu ayakkabı istiyorum. Buyur sepete de eklemiştim. Şu şekilde duruyor. Neyi seçtin? Çöktü, çöktü. KT5. İşte ne bileyim KD13. Ne bileyim Kyrie. Zoom Freak 1. Hiç fark etmez. Buradan senin ayağına olduğu sürece ee, sıkıntı yok. Çöktü mü? Dur o zaman çok gezinmeyelim. Şimdi şey olmasın. Ben de genel attım kanka. Bu nasıl model sence? Bakayım Jordan kardeşim. Ya herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Kanka oğlum bunlar çok tatlı ya <gülüyor> Ya gerçekten. Eray senin yaşın mı geldi hayırdır lan? Oğlum sen bebek falan mı düşünüyorsun lan Eray? Kanka düşünüyorum da yani sadece düşünüyorum yani. Oğlum bebek İşleri ayakkabısı in, insanla aynı ha insana yani insan derken. İnsan Onlar, oğlum zaten bebekler. <gülüyor> Allah şey Allah. Hayır büyük robot insanı amına yani. Küçük bebeği değil büyük insana. Büyük insanıyla aynı fiyat baksana neredeyse. Sünger boblu çok iyi var ben de sünger boblu. Anası Daha, babası alıyor ya. <gülüyor> ben neyi gösterecektim de instasya girdi. ben anlamadım sen lap mı soktun lan az. kanka Ronaldo'nun son fotoğrafını gösterecektim Bebek ayakkabısı sen dedim lan sana demedim. Yok ya bir şey Kanka Ronaldo'nun son fotoğrafı baya iyi ama. Dur ona bak. Bu arada baya iyi kanka. <gülüyor> bakayım ne. Dur o sırada hatırlarım. Ronaldo'nun instasya Cristiano mu lan? Yok kanka. Ha. Olum Ronaldo altın aynı altın bizim altın. gibi kullanıyor böyle Ronaldo Bak D devam alıyormuş. etmesene Vitamin D güneşten, güneşten Vitamin daha alıyor her ay Anladın İyi mı? İyi çevirdin kanka onu aynen Bak zengin de olsan şey de olsan hiç fark etmez Güneş aynı güneş anladın mı? <gülüyor> kanka Zengin de olsan fakir de olsan gideceğin yer aynı yani Anladın mı? Aynen öyle Rest Toprağın şehitli. We... Boşaltmış kanka. Getsene bunu burada. Boşaltmış kanka. Roma diyor şey diyor. kramponları gördün mü? Kanka çok güzel ama Oo. 2000 lira o kramponlar biliyor musun? Ya alayım kardeşim hediye. Bir şey diyeceğim. Koyar mı <gülüyor> sana? Diyor. 2000 liraya alacaksan başka bir şey isteyeceğim. Orası bu çocuğuna bak. İnsan der ki eyvallah. <gülüyor> oğlum hediye esas. diyor hediye. Aman Olsun. oğlum işte bu çocuk yani gerçekten. Lan oğlum doğru konuşsana koyayım ya. Öyle bir hayat işte görüyorsun değil mi? 220 milyon takipçi. Ronaldo, Jiroks, Ronaldo daha Ronaldo'nan daha yakışıklı bence yani. Bence de. Juracu Ronaldo mı arkadaş? Katılıyorum. Ronaldo abi. Juracu abi. abi. Bir Ciroks, şey değil mi? Ronaldo Götüne koyar Ronaldo yollarım dediğim. bu. Arda mı yani Bir Arba tarafta, bir tarafta inanılmaz karizmatik, inanılmaz popüler insanlar arkasından de... sürükleyebilecek bir lider, diğer tarafta da Ronaldo var yani. Arda çok mu Şu adam ne yapıyor? Bak şu duruşa bakar mısın? Asale takmıyor mu lan? Bir baksana sana bak, bakayım. Çay bardağını alıp karıştıracak gibi evet, amına koyayım. Altta. Bay. Baba bir tane nargileli fotoğrafım var aşağıda. Bir Onu açar mısın? Baba, nargileli fotoğrafını. Bak. Asıktı ya. Asıktı ya. O değil, o değil. O değil. O değil. Bak. Baksan oğlum ya. Bu ne ya? Yani? Aşağıda azal, kanka, aşağıda aşağıda. Bak. Alıştım. Al işte. Bana şuraya attırdığınız şu, bu araba parası verdiğimiz yer değil mi lan? Evet evet, bu şey değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sağra sağlam taşlardan mergileşti. Ben... Çok korkunç bir gündü ya. Ben o gün öyle uzanamıyordum 15 şey dakika erken. Bir şey bence fark bence yani. ettiniz mi? Eh. He. Ben çok kilo vermişim ya. Sen kanka, verdin sen oğlum, sen iyi verdin. Verdin kanka. Çok vermiş. Senin vücut oturdu şu an biliyor musun? Oturdu değil mi? Oturdu. Oturdu kanka hassiktir ya. Hani bu da ünlü tripleri mi kanka? Gel yani şunu sil isimler. amını siktim şunu sil ya. <gülüyor> Senin belanı siktim niye yorumsuz bir arkadaşım yapmış bir <gülüyor> Ferit abiyle abi. Fer... kanka, kanka şeyi aç sen. Ferit abiyle olanı aç. Oğlum ya, sen ne olan... insanlarla böyle <gülüyor> fotoğraf atıyorsun? En kötü halin. Şuraya bak. <gülüyor> Lan oğlum o on numara fotoğrafı vardı amınakoyim. Eri tabir olamakoyim. Elde sigara abla. var ya bir birde. Eri tabir sigara var. O siktir. Jrox'u gördün fotoğrafımızı piyanolu? Şuraya bak Ali. Vallahi Bizim seninle fotoğrafımız izleyeyim. yok mu hiç? Biz de oğlum hani? yaratmışsınız he Jrox orada. Kanka orada var ya bir 6-7 kişi vardı. Ahahahahahah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Amca falan bana o, geldi. O nasıl bir duyguydu ya. Ben ilk gitse gittim. Yani benim gitsin gitsinlik.